Evet arkadaşlar, yeniden ne güzel bir sabah değil mi? Bakın güneş açmış şer tarafı. Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yeniden. Şimdi, bu sefer yine bir yayınımız olacak arkadaşlar. Yani umarım bu yayını izlersiniz. Evet, bugün sizlere şundan bahsedeceğim. Yani bununla ilgili konuşacağız. Arkadaşlar bu arada ben söyleyeceğim bir şeyi yani bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler için değil. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonunda videonuza nasıl abone ol butonu koyarsınız arkadaşlar. Size şimdi onu öğreteceğim. Arkadaşlar videomuzun sonunda videomuza abone ol butonu koymak istiyorsunuz. Ama koyamıyorsunuz. Çünkü koymayı bilmiyorsunuz. Arkadaşlar şöyle videomuza gireceksiniz tamam mı ilk önce o videomuza basacaksınız sonra orada e, düzenleyici diye bir şey var analiz var analizlere basacaksınız arkadaşlar analizlerden sonra altta düzenleyici diye bir şey var dediğim gibi ona basacaksınız e, ona bastıktan sonra şöyle bir tane kare olacak arkadaşlar bir tane de küçük bir, bir iyilik olacak şöyle siyahlık olacak Şöyle bir buton olacak. Şöyle. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu kareye. Tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman oradan abone ol. Oynatma listesi. Video benzeri şeyler çıkıyor arkadaşlar. Oradan abone olu seçiyorsunuz. Sonra abone ol butonunuz ekrana çıkıyor. Yalnız tek abone ol butonuyla iş bitmiyor. Birkaç tane videoda koymanız lazım. Şimdi onu da öğreteceğim. Arkadaşlar. Abone ol butonunu istediğiniz yöne doğru ayarlayabiliyorsunuz. Tabi büyütüp küçültemiyorsunuz butonu. Ama ya şuraya koyabilirsiniz, şuraya koyabilirsiniz. Tabi ortaya koyamazsınız. Anlamsız olur. Şöyle şöyle koyabilirsiniz. Dört tane köşeye koyabilirsiniz. Ama ondan hariç yüzünüzü kaplayacak yere koyamazsınız arkadaşlar. Çünkü yüzünüzü göremezler yani izlerlerse. Şimdi sırada videolarımız var arkadaşlar. Videoda arkadaşlar videoya basıyorsunuz. Ekranda bir tane izleyici için en iyisi diyor. Peki şimdi ne yapacaksınız? E, buraya video gelmedi. Ekran simsiyah masmavi diyorsunuz. Arkadaşlar e, bu da şöyle olacak. Yani öğeye basıyorsunuz. Öyle diye bir tuş var. Öğleye bastıktan sonra orada e, belirli bir video seçin diye bir şey olacak arkadaşlar. E, Mouse'u aşağı iniyorsunuz. Belirli bir video seçin diye bir şey olacak. Sonra siz oradan kanalda yüklediğiniz videolardan birini seçiyorsunuz ya da herhangi bir oynatma listesi de seçebilirsiniz. Onu ben bilmiyorum ama seçtiğiniz videoyu oraya yüklüyor ve seçtiğiniz video orada oluyor. Sonra arkadaşlar bir tane daha Sacha bir tane daha seçmeniz lazım. Bir tane daha seçmeniz için ya oynatma listesi ya da yine video yapmanız lazım. Videodan yine seçiyorsunuz. Ama dediğim gibi yani yüzünüzü kaplamayacak şekilde ortaya koymuyorsunuz o videoyu. Okutuyor, ortaya koymuyorsunuz. Arkadaşlar ya kenara koyabilirsiniz. Yani benim yaptığım gibi. Her yayının başında zaten yapıyorum ya yana koyabilirsiniz arkadaşlar ortaya koyamazsınız ya da buraya koyabilirsiniz abone ol bu da yerini değiştirip buraya koyabilirsiniz uh. evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelirim. daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bir dakika hele korsam bu sefer buraya çok koyduk değil mi? buraya koyayım evet arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yanda da iki tane Videom olacak. Bunları da izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.